Bugün 20 Aralık 2021 Pazartesi ay günündeyiz yengeç burcunda ilerleyen ay ev yuva ve aileye ait kavramları ön plana çıkarabilir kişisel alanlarımız ve güvenliğimizi önemseyebiliriz zaman zaman çok kırılgan ve alıngan olmamız mümkün bugün mide ve sindirim sistemimizde hassas olabilir beslenmemize dikkat etmeli kronik sorunlarımızı tetikleyebilecek gereksiz endişe ve kaygılardan uzak durmalıyız sabah saatlerinde ay oğlak burcundaki Merkür'le karşı açı yapacak Duygu ve düşüncelerimiz arasında zaman zaman çatışmalar yaşamamız mümkün. Yakınlarımızın ve ailemizin etkisinde kalabilir, onların ihtiyaçlarını önemseyebiliriz. Stres ve huzursuzluk hissedebileceğimiz sabah saatlerinde yakın çevremiz ve aile üyeleriyle ilişkilerde de özenli olmalıyız. Ay öğle saatlerinde boğa burcundaki Uranüsle uyumlu görünüm yapacak. Bu saatlerde zihnimiz daha hızlı ve yaratıcı olabilir. Sabah zorlandığımız alanlarda öğle saatlerinde pratik ve verimli çözümler üretebiliriz. Düşünce ve duygularımız arasında da denge kurabileceğimiz için ilişkilerimiz canlanabilir. Keyifli paylaşımlar yapabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.